Otobüsten geliyor bir de. Otobüsten geliyor. Evet. Esen geliyor. Geçti karşıya. Duruyor orada, orada biraz. Orada duruyor. Orada su şeyi bir var. Yo arabalar geçiyor. doğru geldi. Kendini aynaya göre ayarladı şu anda. Otobüse bakmıyor. Ben şimdi. Ayarladı. Şimdi geçti bak. Evet. İlk araba geçti. Yani. geçti. Bak otobüs o